Bugün 20 Kasım 2022 Pazar Güneş günündeyiz terazi burcunda ilerleyen ay güne sosyal ve sanatsal enerjiler veriyor Güne dengeli enerjilerle başlayabilir, eş veya partnerimizle birlikte yapabileceğimiz faaliyetlere daha fazla odaklanabiliriz. Kişisel keyif, konfor, güzellik ve estetiğe yönelik planlarımız olabilir. Akrep burcundaki güneş ve balık burcundaki jüpiter arasında etkinleşen üçgen görünüm, iyimser ve rahat enerjilerle kişisel özgüvenimizi ve motivasyonumuzu da güçlendirebilir. Genel olarak maddi manevi her alanda daha fazla fırsatla karşılaşabilir, şanslı hissedebiliriz. Mars ve Neptün arasında devam eden dik açı bedensel ve ruhsal sağlığımızı hassas kılıyor. Psikosomatik rahatsızlıklara, alerjilere daha açık olabiliriz. Beslenme, ilaç ve alkol alımında dikkatli ve kontrollü olmalıyız. Bağışıklık sistemimizi güçlü tutmaya çalışalım. Akşam saatlerinde Ay Kova burcundaki Satürn'le üçgen görünüm yapacak arkadaşlarımız ve sosyal ilişkilerimiz öne çıkarken olgun yaştaki kişilerden daha fazla destek alabiliriz ekip çalışmaları organizasyonlar sosyal ve sanatsal her türlü etkinlik planlı ve verimli ilerleyebilir sizde şimdi kanalımıza abone olun yorumlar bölümüne sorularınızı yazın sürprizlerimizden haberdar olun